Bugün 2 Aralık 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, güne, tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor. Bugün olaylara yüzeysel değil, derin bir merakla yaklaşabilir, görünenin ardındakini anlamak isteyebiliriz. Ruhsal ve okült konular, gizli sırlar ilgi alanımızda olabilir. Keşisel ilişkilerde tutkulu ve manipülatif davranışlarla da karşılaşmamız mümkün ay sabah erken saatlerde kova burcundaki satürne dik açı yapacak ciddi ve melankolik enerjiler geleceğe dair kaygıları arttırabilir günlük sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken karamsar duygular ve fiziksel yorgunluklar hissedebiliriz bu saatlerde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün sabahın ilerleyen saatlerinde ay Boğa burcundaki Uranüs de karşı taçı yapacak. Duygusal heyecanların ve huzursuzlukların artabileceği sabah saatlerinde karşılaşabileceğimiz ani gelişmeler karşısında esnek olmakta fayda var. Geçtiğimiz ayın önemli kavramlarında artık sonuç almamız mümkün. Çevremizden gelecek işaretlere göre yön değişiklikleri de yapabiliriz. Maddi paylaşımlar, borç alacak, kredi, finans alanlarında stresler hissedebiliriz. Dürtüsel ve sabırsız davranmamakta fayda var. Akrep Burcu'ndaki ay gece saatlerinde Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen görünüm yapacak. Duygusal ve sezgisel olabileceğimiz gece saatlerinde içe yönelişler, ruhsal çalışmalar ve tefekkür çok faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.